Merhabalar. Şimdi bu karantina günlerinde ne zamandır denemek isteyip de denemediğim bir şey deneyeceğim. Bunlar benim parça sabunlarım. Bu sen bunları gösterebilecek mi anneciğim? Kesmelerden, düzeltmelerden ya da bit kalan sabunlardan biriktirdiğim bayan bir vardı İşte Şu kadar kaldım. Bu da ufak bir çekmecemiz bizim. İçini yine kasap kağıdıyla katlı şey yaptım, katladım. Bunları da bu yüzeye şey e, yaydım düzgünce. Burada da e, reçeteyi koyardım, koyacağım. Videonun arkasında olacak bu ilk parti ve ikinci partinin diye Çünkü bugün bunu yapacağım Yarın da bunu kalıptan çıkarıp kesip tekrar başka bir şey hazırlamayı deneyeceğim Sabun yapmayı deneyeceğim Orada parça sabunum var dört renkte Küçük küçük doğradım. Burada zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, palmiya ve hint yağı var ee, bir de 500 gram yağ var. Burada bu 500 gram yağ şöyle bir e, teaspoon, 5 mililitrelik ölçü kaşığı ile bir ölçü titanyum dioksit ekledim e, ve karıştırdım güzelce e, titanyum dioksitle yağları. Şimdi yağ e, şey kostik e, çö çözeltim çözeltimde şey oldu, soğudu ve e, başlıyoruz. Bir de doğru hesapladım diye düşünüyorum ama şöyle bir boru içerisine, şunu da göstereyim. Ya streç filmin ya da alüminyum folyonun şeyi bu içinden çıkan boru içerisine o her zaman kullandığım buzdolabı kağıdını koydum. Altını streç filmle ile kaplayıp üstüne bantladım ve şunu da şu şekilde sabitledim. Bunun içerisine de sabun dökmek istiyorum. Şöyle yuvarlak bütün bir blok çıkartabilmeyi istiyorum. Bir de onu deneyeceğim. Ya ne zamandır denemek isteyip de denemediğim her şeyleri bu aralar kızım da evde biz birlikte deneyeceğiz artık. <gülüyor> Şimdi başlayalım. Bir de şuna yapmak istediğim bir şey var. Şimdi bu benim. Bunu da anlatırım daha sonra. Kendi hazırladığım bütün kaşı tükettiğimiz portakal kabuklarından kurutup hazırladığım portakal kabuğu tozu. Muhteşem bir portakal kokusu var bunun. Harika. Onu da Şöyle şurada karıştıralım. ve bunu şurada dökelim gel şimdi bir de bizim bunu Yok, takmıyor. Şöyle bir. lazım Şimdi bunun kapağı var. Bu şeyin üstünün şöyle giren kapaklı kutularım bunlar çekmecelerde kullandığım için içinde üstüne alkolü sıkacağım kapatacağım bırakacağım yani 18 saatte yarın sabahtan da yapabiliriz Öğlen sonra da yapabiliriz tam böyle illa 24 saat beklemesi gerekmiyor çünkü bunu çıkartacağım keseceğim ve ondan sonra kalıbımın içerisine taban iki kenar ve üst düzey yerleştirerek e, e, tekrar içerisine şey dökeceğim. Hmm, sabun dökmeyi deneyeceğim. bakalım. B şey okay. böyle kalacaklar. Yarın kadar? Yarın görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi e, şu sabunumuz. Anam. Ay ay, ay ay ay ay ay ay Şöyle çıkartalım. Kırılıyor oldu da. Şöyle. Şu kutuyu. Şunu bir alalım. Şuradan çatlıyor gibi oldu? İnşallah tamam böyle gitmez. Şimdi şöyle Evet bu buradan yarıldı neyse. Neyse işimize yarar. Ama şey sabun döküceğin için kapanmaz mı tekrar? Bilemedim ki. Bu niye böyle oldu anlamadım ben bunu. Neyse. İnce Şimdi yani. şöyle bu kalıbımın içerisine şu tabanına iki kenarına ve üstüne bundan koyacağım içine de e, sabun dökeceğim şimdi öncelikle tabana koymam gerekiyor taban 3 inç işte ölçüyorum burada 7 nokta 7.8-7.9 gibi gözüküyor ama şöyle cetvelin inç tarafına baktığım zaman 3 inç yapsam 3.1-3.2 inç gibi yetecek şimdi bu çatlayan yerden kurtarıyor mu bizi 3 inç? Kurtarıyor sanırım şöyle yapacağız o zaman diyiyor. Şimdi ne yapacağım? Şimdi evet. koyacağım işte içine ben koyacağım da. Bir saniye. Şurada biraz e, saf su var şuradan bir şey, bir şey alabilir miyim? 1. Şu benim saf suyum. bir dişi kullandığım fırçam şöyle arkasını biraz bunun ıslatacağım dibe yapışmasını istiyorum çünkü. koyduk o bunu <gülüyor> koyduk kaç santim diyor buraya 8 santim 7 santime 7 santime 24 buçuk santim lazım bize 7 santime 24 buçuk santim Vuruyor mu? Hmm. Yes. Arkasını suyu. Da koyduk tamamdır ve bir de üst tarafa koyacağımızı kesip bırakacağız ayıracağız bir kenara sonra da içerisine yapacaklarımız var <gülüyor> şimdi bunlar gene tabi böyle ziyan olmayacaklar ya da olacaklar bilemiyorum yani biraz bırakacağız bunlar sertleşsin diye bekleyeceğiz. bastırınca oturacak evet bu bastırınca oturacak bu kalıbımız da hazır bunu da buraya da bırakalım şöyle şuraya koyalım orada kalsın bu tamam ve burada şöyle parça pinçik sabunlarımız var bunları başka bir şekilde değerlendireceğiz bir de şu vardı elimizde şöyle şunu çıkartalım bir de buna bakalım oba Yes. Bak portakal kokmuyor mu? Hmm, evet. Bunu da bunun içerisine yerleştirmek istiyorum. Bunda da fazlamız var. Bunu da keseceğiz. 24 buçuk. Şöyle yapalım. İki kenardan da keselim. Evet bu da bu şeyin içerisinde bu şekilde duracak. Kalıbın içerisinde böyle duracak. Yani bir anlamı var mı yok yani şunun içerisinden şöyle güzel bir daire, silindir çıkartabiliyor muyumu denedim. İşte dedim ya bu şey günlerinde evde kal günlerinde yapmayı isteyip denemeyi isteyip de deneyemediğim ne kadar şey varsa Aslında deneyememe nedenim de video çekmek için kızımın yanında olmama sebebiydi ama şimdi hepimiz birlikte evdeyiz o da yardımcı oluyor böylelikle de aklımızda olup da deneyeceğimiz ne varsa hepsini deneyeceğiz ve bunun içerisinde de reçete olarak aynı şeyi hazırlayıp e, hamur e, e, sabunu hazırlayacağım ama böyle tek renk dökmeyeceğim bunu da böyle renkli renkli falan dökmeyi düşünüyorum yemekten sonra yapacağız artık o işi de akşam yemeğinden sonra şimdi bu kadarını yaptık yerleştirdik şeyin içine sabunun içerisine şimdi şey e, mola vereceğiz yemeğimizi hazırlayacağız yemekten sonra da içini doldurmakla uğraşacağız görüşmek üzere merhabalar şimdi e, kalabımız burada şunu dibine koyup önce üstüne tek renk aynı reçeteyi hazırlayıp hiç renk katmadan hamuru dökmeyi düşünmüştüm. Sonra nasılsa bu deneme, her şeyi yapmayı denemeyi düşündüğüm şeyleri deniyorum dedim diye e, bunun içerisinde de renkli dökmeye karar verdim. Yani e, o yüzden e, bunun içerisine e, şeyimi hamurumu üçe böleceğim. Kahve rengi, turuncu ve beyaz kullanacağım. Dökeceğim rengi en son şunu üste koyup Diğer şu parçayı da, şunu da üstüne şey yapacağım, kapatacağım. Şimdi benim reçetem, bunda kullandığım hep aynı miktar, ya yani aynı reçete, sadece hazırladığım şeyler farklı. İlk, i̇lk hazırladığımda şunları yapmak için toplam 750 gramlık ya 500 gram yağ kullanmıştım. Şimdi de 660 gram kadar yağ kullandım, aynı reçeteyi hazırladım. Şimdi önce şurada da benim şeyim var, kostik çözeltim var. Şöyle bir taktik yapacağım. Kostik çözeltinin toplam ağırlığı 315 gram, bunu 3 eşit parçaya böleceğim, kostik çözeltisini. Bir de böyle denemek istedim çünkü her birinin 105 gram olması gerekiyor bu. Yine aynı şekilde, şurada 660 gram yağım var benim. Bölü üç yaptığım zaman bunu da, pardon, 630 gram yağım var. 210 gramlık e, parçalara ayıracağım bu yağdan. Şimdi bu topaklanıyor çok güzel bir şey olmuyor karışmıyor ee, 1 bölü 4 TSP 1 bölü, bölü 4 TSP dediği 5 mililitrenin 1 bölü 4'ü ne yapar? 1.25 tamam şöyle şununla bir biraz çıktı şimdi tamam buraya da bu da kahverengi oksitimiz şu bir koyduk 05 mm bu 1 bölü 4 değil 1 bölü 8 miş hay Allah o zaman birazcık ekleme yapacağız üstlerine şununla da şu 1 bölü 4 şu da 1 bölü 4 Ops şeyimiz Titanium dioksitimiz şuraya şimdi şunlar biraz az oldu boyamızı karıştırdık. Başladı değil mi? Kaydediyor. Ee, beyaz da beyazlar gözüküyor fakat şu turuncuyla kahverenginin içerisinde bir de şöyle Birer çay kaşığı Kendi yaptığım hatta Şöyle iki çay kaşığı Portakal kabuğu tozla eklemek istedim Çok güzel bir kokusu var çünkü Şimdi onları da Şöyle karıştıralım Şimdi kostiklerimizi koyacağız Şöyle şu turuncunun sosu diye. Şimdi çok az karıştıracağım. Bir de ben şunu koymak istiyorum tabii bunun içerisine. Şöyle bir yerlere şunu şöyle dayamak istiyorum. Şöyle basarak şurada. Şöyle tahtayla da iyice e, abana e, şey bastırdım üstüne Şu kenarlardan sabunlarımız fışkırdığına göre Bu yüzeyi de alttaki yüzeye yapıştırdık diye düşünüyorum <gülüyor> Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum Böylece bırakıyorum e, Üstünü de örtmeyeceğim Bu zaten sabun üstündeki Alkol de sıkmayacağım Bu zaten oldu bir gün önceden Böyle bırakacağız 24 saat belki 48 saat sonra bile çıkartabilirim kalıptan çıkarttığım zaman bunları sizinle paylaşacağım görüşmek üzere iyi akşamlar Merhabalar bizim bu işte her şeyi deneyelim savunumuz burada şimdi şöyle söyleyeyim kalıptan çıkmayı çekemedik nasıl çekemedik bunu 18 saat sonra falan şey yaptım ben altı çıkan kalıbındaydı sürgül kalıbındaydı o oradan altını çıkarttım kağıdı ile birlikte kalıbın içinden düşürdüm ve kağıdıyla bir, bir 18 saat daha bıraktım yani bunu yapalım neredeyse 2 gün oldu şimdi 48 saat geçti ve o şekilde şu tahtanın üstünde durdum biraz önce çıkarttım kağıdını da şöyle şurası tabanımızdı şu çatla çatlayan yeri tabanda şu da yan tarafa koyarken çatlattığımız yerdi ve şimdi de keselim bakalım nasıl bir şey çıkacak bunlar. Siz de merak ediyoruz çünkü. Şunu koyayım, şöyle <gülüyor> kocaman kocaman yani e, bu çok standart bir reçete yani e, böyle güzel köpüklü kurutmayan doğal bir sabun e, zeytinyağı yarısı e, yarısından fazlası zeytinyağı Hindistan cevizi yağ, palm yağı palmiyağı ve Hint yağından oluşuyor e, şimdi şey e, söyleyeyim şunlar e, eski sabunlardı aslında bu iç, iç tarafta kullandığım şu artık sabunlarımın da reçetesi bunlara ben bunun gibi bir reçete e, 4 e, yağlı yapılmış bir reçete ama şu yeşiller ve şu kırmızı şu üç renk şu kahve yeşil ve kırmızı baya bir eski sabunlu eski sabun parçalarıydı bir tek şu sarılar biraz yeni Dolayısıyla böyle onlar daha sert sert. Biraz e, şu beyaz döktüğümüz şeyde tutulması zor oldu. Bir de keserken de onlar biraz sert geldi. Onlar da zor oldu. E, ama şu şeyin içerisinden silindirin içerisinden şu şöyle bir güneştir, aydır falan filan bir şeyler yapmak için o e, şey bu borusu çok iyi. Stretch borusu ya da alüminyum folyo borusu suçu ebat olarak iyi o hoşumuza gitti. Bir de ben bu yüzeyleri yerleştirirken şu düz yüzeylerimizi kalıbın dış kısmına kağıda yapıştırmayı tercih ettim. Aslında şu düz yüzeyler iç tarafta olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şöyle şuralardan biraz taşmalar oldu üst tarafı kapattığımızda. Bir de biraz karışık oldu. Yani aslında hoş bir teknik, güzel bir teknik. Uygulanabilir bir teknik. Ama tabii içerisinde bu artık sabukla sabunlar olduğu için de çok böyle her tarafı döktüğümüz kalınlığın her tarafı aynı kalınlık olmadı. Ancak hani buraya hiçbir şey koymayıp şu artık kısımlar çerçeve koymak bu çerçeveyi düz böyle yarım santim yarım santimden hatta biraz daha az kes, şey yapıp döküp ondan sonra içerisine bir şeyler tasarlayıp tekrar kapatmak hoş olabilirdi